Hanım siz ve atımlarınız gibi olsun diye adınızı bana veren atım Osman Bey saraydadır. Osman Bey sarayda mı? Sana çabası beni rahatsız etti. Belli ki kendini senden üstün verir. Sizden evvel de öldürücü darbeyi vuracağız. Ya. Günden alacağınız tek şey, ülküne sizi yorulacak. Bir akıbetin olduysa, sizi bir dayan alacak. Ali de Sultan, diz çekmenden çok, Malhun Hatun'un seni kırdığı Malhun Hatun'un senin yoluna çıkacaktır. Canını bağışlayacağım Tek bir şakla. Oğlun Haluk'ta. hakikat ortaya çıkana kadar benim misafirim olacak.